mamlıyor sar artık buna katlanmam ya ben sizler gibi saklanmam ben kimce itki yanar bunu senden daha deli talbim inan hakkını bilerek gürekten ticaret değilsel lan tutuyor sana böyle vesale vermem bir suyunu suında ya allah diye girdim bil te maşallah var hep arkamdan diyorlarsam artık buna katlanmam ya ben sizler gibi saklanmam ben kimce itki yanar Bismillah, bismillah. bismillah ya Allah diye girdim bi te maşallah. Konuşurlar hep arkamdan diyorsam artık buna katlanmam. Yaraben sizler gibi saklanmam denginince etki bir yal var mı? Bunu daha deli Taliban can inanamk. ya Allah diye girdim bi te maşallah. Konuşurlar hep arkamdan diyorsam artık buna katlanmam. Yaraben sizler gibi saklanmam denginince etki bir yal var mı? Bunu senden daha deli Taliban can inanamk. Ya Allah diye girdim bir te maşallah. Konuşurlar hep arkamdan birarsam artık buna katlanmam. Bana ben sizler gibi saklanmam. Ben gelince iki bir yalvarmam. Bu senden daha seri tavlanacağım. İnanamkını veririm. Tersim al Allah şapla şaplak yersin. Gördüm çok yol her biri bom. Aldım hatım gözleri çok. Döktüm üstüme don veriyor. Hedi geçti artık veriyor. Çok duran lütfen uzağa Göremekle Göremezsin